Hasbiya benim evveler Allah'tan başka vekil yoktur. İnşallah. Seni diyor Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar diyor Allah ayette. Seni Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar? Ben bir tek Allah'tan korkarım. 9 kere silahlı su açta uğradım. 9 kere. Hiçbir şey yapamadılar. Sen benim hayatımın ve ben çektiğim zorlukların binde birini çeksen kafayı çizer. Tut, benim buradayım mesela akıl hastanesinde Kalsın 10 dakika kalsaydın. Ben senin 10 bin kiralığını karıştır. 10 dakika kalamaz. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağımdan zincirle. Evet kalabilirim diyorsan bana söylesin. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsine 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? Bin bir türlü iftaraya uğradım. Çetere yüzü diyeyim yargılanıyorum. Daha halen de yargıladım. Eşkiye başı diye. 20'ye yakın eşkiye başının dava açıldı bana. Hepsinden ferahat etti. Defalarca evin polis tarafından basıldı Ben hiç şikayetçi olmadım. Emniyette işkence gördüm. Şikayetçi olmadım. Hem ne işkence. Benim gördüğüm işkence ise 10 dakika dayanamaz Hatta 10 saniye dayanamaz Bayılırsın. Emniyette yiyeceğime içeceğime kokain karıştırdılar. Ve ben bunu adet tıkla mahkuma kararı ispat ettim. O günler siz görmediniz hiç çok kolay geliyor. Bütün gazetelerde sür manşetten adlanan oca kokayından çıktı dediler. Ferhat ettim tek kelime yazmadı gazeteler. Benim dilim vardır korkuyu Ben bir tek Allah'tan korkarım. Kur'anla büyüdük. Kur'an gönlümüze taht Kur'anla imanla yetişen bir insanda korku olmaz. Allah diyor "Tasavvur sıkt korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim işitiyorum ve görüyorum." diyor Allah. Maşallah.